Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle çıtırı tanıştıracağım. Çıtır henüz 45 günlük dişi bir yavru. Dişi olmasına rağmen ısırmıyor. Ve oyun oynamayı seviyor. Bir haftadır el eğitimi veriyoruz ve elimize oldukça alıştı. Kendisiyle oynanmasını çok seviyor. Yeni yeni sevdiği yiyecekleri ve dikkatini çekecek oyuncakları keşfetmeye çalışıyoruz. Çıtır. Gel kızım. Aferin sana. Aferin çıtıra. Topla oynamayı çok seviyor. Çıtırı elimize ilk önce kafes içerisinde alıştırdık bununla ilgili eğitim videosunu kanalımda bulabilirsiniz ayrıca videonun altında açıklama kısmında da kolay bulabilmeniz için sizlerle birlik paylaşacağım parmağımıza Alıştırdık ve biz de oynamasını sağladık. O da bizimle vakit geçirmekten oldukça memnun. Kendisiyle oynanmasından çok hoşlanıyor. Karşalı bir dişi, annesi ve babası birebir, kendisiyle aynı renkte. Çıtırın anne ve babaları. Ayağındaki bileklik 193 numara. Bu sezonki 193. yavrumuz. Sezon son yavrularından sayılır. Önümüzdeki sene Eylül Ekim aylarında eşleşmiş ve inşallah yumurtlamış olacak. O sürece kadar bizimle vakit geçirmesini istedik. Bu yüzden de diğerlerinden ona ayırdık. Şu an için elmayı ve çekirdeği çok seviyor. Fındığı sevdiğinde yeni keşfettik. Böylelikle onu çağırdığımız zaman bu yiyeceklerden vererek ona eğitimi vermiş olacağız. Kendisiyle oynanmasını dediğim gibi çok seviyor. elma, mandalina gibi besinler çabuk yemeye alıştıkları ve sevdikleri besinlerdir. 4 karın bölgeleriyle ve Kulak kısımlarıyla oynanmasını çok seviyor. İşte. Aferin kızım. Gel gel. Onu ürkütmememiz lazım. Kafesine koyarken ya da kafesinden çıkarırken asla avucumuzun içine almıyoruz. aç selling kızım. Sandık kabuklarına ilgi duyduğunu az önce keşfettik. Bu çıtırla sizlerle paylaştığımız ilk video. Yeni yeni kelimeler öğrendikçe ve oyun alışkanlığı edindikçe sizlerle yeni videolar paylaşacağız. Bizi izleyen, kanalımıza abone olan ve videolarımızı beğenen herkese teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.